Koç burcu ve boğa burcu birbirlerinden farklı karakterlere sahip oldukları halde uyum sağlayabilen nadir burçlardır. Koçun yıldırım ancak çekici boğanın samimiyeti yavaşlatabilir. Boğa ve koç burcu zaman zaman test ters düşseler de zaman içerisinde birbirlerini tamamlarlar. ortaya yolu bulma konusunda zorlanmazlar ama belki de onları bir araya getiren yine onların bu zıtlıklarıdır. Bu ilişkide koç burcunun tutkulu bir aşık olması boğanın başını döndürür.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 Bu ikili genellikle ben merkezli kişileri oldukları için ilişkilerindeki tek problem bu olabilir. Bu beraberliğe bir not verecek olursak 10 üzerinden 7 verebiliriz.